E, Ahmet'cim e, biz 1965 senesinden beri yani evimizin bir odası atölyeydi bizim. Kira oturuyorduk tabii Ankara'da. Sonra Bora doğduktan sonra 68 senesinde 1968'de güven evleri taşındık ve orada böyle sığınaklar vardı. Herkesin bir sığınağı vardı. Orası da bizim atölyemizdi. E, kalorifer dairesinin yakınındaki ve orada üretmeye başladı. İşte avajurlar yaptı, o Japon avajurları çalıştı, onun kalıplarını çıkardı ve onları böyle götürüp mobilyacılara, avajurculara veriyordu ve onlar biz sonra zamanla satıldıkça parasını alıyorduk. Sonra böyle çıta şeklinde avajurlar yaptı, çok güzeldi hepsi ayrı ayrı. Bir kare avajurumuz vardı, bütün ev şey oluyordu, kare kare oluyordu ışıkla birlikte. Ve bu böyle hep devam etti. Atölyesi onun iş şeyinden geliyordu. Dairesinden, işinden. Ve hemen atölyeye iniyordu. Akşam yemeğinden sonra. İşte cumartesi, pazar hep atölyesindeydi. Sonra 78 senesinde biz İzmir'e taşındık. Ve tabii böyle atölye Ankara'da kaldı. Dert etti içine. Neyse bu gene güzel yıldan bir atölye kiraladık. O atölyede bir 10 sene falan kaldık. Ee, gene orada üretiyordu Ahmet' durmadan. Ayrıca e, 68'li yıllardan sonra e, şimdi orada bu saatimizi e, Burdur'dan gelen bir dut ağacını getirdi. Burdur'da kendi ağaçları kesilmişti. Udult ağacını getirdi. O zaman hiç bizim Ahmet'in aletleri yoktu. Ve böyle tekrar tekrar ince ince kıl testereleriyle bu saati ortaya çıkardı. Duvardaki saati. <gülüyor> Ve diyordu ki, tacımız ağacımız canlandı. Yani pazar günleri dahi bu atölyedeydi Ahmet'cim. Ee, açlığını diyordu ki Ayşe, ay gittim ben hiçbir şey yemedim. Yani burada hiç acıkmıyordu. O kadar kendini kaptırıyor, o kadar güzel çalışıyor ki. işi onun çok. Bir şeyler buluyor işte saatleri tamir ediyor. Saatleri yeni parçalar ilave ediyor. Saatleri canlandırıyor eski saatleri, hep kol saatleri, ev saatleri. Ona karşı bir şeysi vardı böyle, çok saatlere karşı bir düşkünlüğü var, çok merakı vardı. Hep atölyedeydi, arada projede çiziyordu tabii. yapıyor. Ve tayfun doğduktan sonra e, bu küçük atı tasarladı. Ve tayfuna oyuncak at yaptı. Ayrıca şıngıraklar <gülüyor> tayfuncuma. Tabi bunu torunlarım oynadı. Can oynadı. Kuzey oynadı. ve Böyle saniyeler tutarak yapıyorlardı. Can da Kuzey Hangi Hangimiz daha çabuk onu düzenleyeceğiz diye. Şıngırak da bazı Oyuncaklar da evet evet evet. evet. Ee, sonra yeni tabancayı üretti. Bunu alıyorsunuz, şuradaki şeye takıyorsunuz ve yapacağınız şey biliyorsunuz ki şu. Babam hep tamir ettiği için ben hep Ciddi. bakardım. Yani, yani, neydi? Şöyle. Yani? Babanda öğreniyor. Babam da öğreniyor. Babam da öğreniyor. Benden, ben o zaman 6 yaşındaysam, 10 yaşında falan birisi daha vardı. Biraz daha yaşlıydı benden. Efe, onun babasının bir silahı varmış. Ya dedim bizde bir silah var. Getir bakayım şimdi, ben de babam yani öğreniyorum. Dedim, ben ben bir bakayım ona. Getirdik, bastı bir silah. çok kalıp işte pantografta önce kalıpları hazırlıyorsun. Bütün alfabe ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ve işte noktalama işaretleri gerekiyorsa eee işte o bütün seriyi herhalde burada yüzlerce vardır siz de gördünüz. Ee, yani o hepsini teker teker yapıyordu. Kitap sadece kitaplardaki bil ki tasarladığı tipografiler de vardı. Bence bu çok zor bir şey elle yapmak için. Bilgisayar dönemin insanı değildi yani. Babam özel çelikten yay yapıp Çubuk şeklinde yayıp ısıtarak bükyor. Ondan sonra aa, su veriyor. Terleşiyor. Onlar Ben o kadarını bilemiyorum. Ben görüyorum ama Yapacak gücüm yok. Gerçekten evimizin de her köşesinde, annemin evinde her köşesine mutlaka babamın bir şeyi var, bir izi var. Babam böyle bir işe küçük başlamayı değil, çok aniden piyasaya girip, hani <gülüyor> <gülüyor> çok büyük bir şekilde girecektik yani Türkiye pazarına. O yüzden yani bir tane pantograf yapmadım, üç tane pantograf freze yaptı. Kendisi makinaları tasarladı. Her şeyi şey yap. Bunlar Hesap kitap. piyasada, piyasadaki pantograf frezelerden çok daha üstün özelliklere sahip. Gerek kullanabildiği malzeme, e, çeşitli yüzeylere yazabilmesi vesaire, kendi tasarımı üç tane yaptı ki yani bir anda çok talep gelecek yetişebilirim diye. Ondan sonra 5 ayrı karakterin her boyda kalıbını yaptık. İçeride bir kısmı var görebilirsiniz. Çünkü e, bir kısmını yapmak zorunda kaldık. E, çünkü tam biz bu işleri işte 5 sene uğraştık. Bütün kalıpları hazırladık. Pantograf frezer hazırlandı. Birim maliyetler çıktı. Burada çalışacak kızların maaşları, sigortaları, elektriği, amortismanı hepsini hesapladı. Art başına düşen fiyatları falan tam çıkarttı. Steve Jobs, çık Bird's'ı çıkarttı. Bird'ı <gülüyor> Apple çıkarttı. Apple'ı çıkarttı. Çocuk halimizde hiç unutmuyor bu. Ahşaptan yay, çalıştı yani. Evet, çalıştı.